Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili Başaklar Haziran ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım önce e, Güneş 21 Hazirana kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek 21'den sonra ise Yengeç Burcu'na geçecek gezegeniniz Merkür'ün Retrosu tamamlanıyor 3 Haziran'da Merkür ileri harekette yay burcunda bir dolunay var Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var Venüs Uranüs Kuzey düğüm yönünde Boğa Burcu'nda kavuşuyor Evet şimdi detaylara bakalım Güneş 21'ine kadar İkizler Burcu'nda sizin 10. evinizde parlıyor olacak 30 Mayıs'ta ikizler İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğmuştu bu ayın ilk günleri özellikle hani gelecekle ilgili hedefleriniz işiniz gücünüz kariyeriniz konusunda bazı gündemler olabilir Merkür Retrosu Mayıs ayında Aslı bir şeyleri yavaşlattı sizin de enerjinizi biraz azalttı motivasyonunuzu da düşürmüş olabilir 3 Haziran'da Merkür Boğa Burcu'nda ilerliyor 13'üne kadar Boğa Burcu'nda ilerleyecek 13'ünden sonra ise ikizler Burcu'na geçecek yani 9. eviniz 10. evinizde Merkür geçişi bu ay aslında şu hedeflerinizi planlarınızı düşüncelerinizi daha iyi bir toparlamanızı sağlayacaktır yarım kalmış bir şeyler varsa bu bir projenin yazılması olabilir. Eğitimle ilgili belki bir şey olabilir. Ee, Veya yani özellikle reklam, promosyon, internet, sosyal medya üzerindeki aktiviteler olabilir. Yurt dışı bağlı işleriniz varsa mesleğinizle ilgili. Yani buralardaki gecikmiş konular. Bunları tamamlayabilirsiniz. Yarım kalmış bir şeyleri gözden geçirebilirsiniz örneğin. Ee, ve ayın 13'ünden sonra Merkür ikizlere geçecek. Artık kariyer konularında çok daha güçlü bir şekilde sizi etkileyecek daha fazla randevu konuşma görüşme iş seyahatleri bilgi alışveriş ticari aktiviteler e, hızlı bir şekilde e, hayatınıza girmeye başlayacak sevgili başaklar Evet, e, Mars Koç burcunda oldukça hızlı. Ay geneline baktığımızda Jüpiter'de biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayında artık Koç burcuna geçişini yaptı. 8. evinizde bir Mars geçişi var. Ayın genelinde biraz parasal konularda hedeflerinizi arttırabilir ama harcamaları da arttırabilir. E, özellikle eş, partner, ilki, ilişkiler, borç alacak konularına dikkat edin. E, zaman zaman burada özellikle eşinizin kaynakları, belki bir borç konusu ayın ortalarında 10-15 Haziran gibi hani burada bir sorun oluşturabilir ee, biraz daha belki finansal konularda çok dürtüsel davranmamak gerekiyor ya da çok risk almamak gerekiyor ee, fiziksel anlamda sağlıkla ilgili bazı gündemleriniz olabilir hani onunla da ilgili ufak bir operasyon, bir tedavi bir diş operasyonu olabilir Hani böyle bir e, etkileşimde olabilir özellikle ay ortaları itibariyle ayın 14'ünde Yay burcunda bir e, dolunay var. Değişken bir burç olduğu için yay sizi de çok etkiliyor bu dolunay. 23 derece yay burcunda olacak dördüncü evinizde meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece yakınlarındaysa bu dolunay sizi daha fazla etkileyebilir. Bu dolunay aslında bir tamamlanma dönemi, bir farkındalık dönemi. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı konular da tamamlanabilir bu süreçte. Belki bu bir taşınma konusu, bir emlak almak, satma, bir toprakla ilgili bir konu ya da ebeveynlerinizle, aileyle ilgili bir konu olabilir. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak, ayrılmak, boşanmak, bununla ilgili gibi konularda olabilir. Dördüncü ev çok önemli bir evdir. Yani sizin yaşam düzeninizi, ailenizi, kariyeriniz önemli ölçüde etkileyecek bir dolunay döngüsü bu. Buralarda bazı tamamlanmalar bazı dönüşümler gelebilir bu Dolunay üç gün öncesi üç gün sonrası yani ayın 11 ile 17'si arasında aslında etkilerini çok güçlü gösterebilir Güneşin Satürn'le bir üçgen açısı var aynı zamanda Güneş'in Neptün'le de bir kare açısı var iyi ilişkilerde aldanmalara biraz yatkınsınız ya da çok hayalci çok iyimser, çok böyle idealist davranabilirsiniz Hani İş ilişkilerinde de olabilir. Bu özel ilişkilerde de olabilir. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Güneşin satürne yapacağı olumlu açı aslında sorumluluklarınıza dikkat çektiğinizde daha sağlam konularda destekler verebilir size hani bunlar yakınlardan akrabalardan da olabilir örneğin bir sorunu çözme konusunda veya işiniz ve mesleğinizle ilgili konularda kendi yeteneklerinize, kendi çalışmanıza kendi emeğinize güvendiğinizde burada daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Hani başkalarından çok da fazla destek beklememek gerekiyor maddi manevi anlamda. Biraz daha kendinize, kendi şartlarınıza kendi kaynaklarınıza güvenmeniz bu şekilde emekle Sonuç almanızda fayda var sevgili Başaklar ve Venüs Ayın büyük bölümünde 23'üne kadar Boğa Burcunda olacak bu sizin için güzel bir açı ve Venüs ilginç bir şekilde Ayın 12'sinde Uranüsle birleşiyor Kuzey düğüm açısı var burada 12'si Birkaç gün öncesi ve sonrası da olabilir tabii ki. Yani 9. ev konularınızda bazı sürprizler olabilir. Örneğin işte akademik bir başarı elde edebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerde bir hukuksal işiniz varsa bir mahkemeniz var. Mesela sürpriz burada ee, gelişmeler olabilir. Hiç beklenmemek, beklenmeyen, planda olmayan bir seyahat, bir tatil gündeme gelebilir ki biraz uzaklar yani yurtdışı ile ilgili konularında aktif olabileceği bir süreç aslında size güzel de bir açısı var bu Venüs Uranüs Kuzey düğüm kavuşumunun ve ayın 21'inden itibaren Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ee, sevgili Başaklar ayın sonunda 29'unda Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor bu yeni ay Haziran'ın sonunda doğacağı için aslında daha çok Temmuz ayının ilk yarısını şekillendirecek bir yeni ay 21'inden itibaren Güneş'in yengeç burcuna geçiyor olması hani biraz sizi Tabii ki enerjisel olarak hani işler güçler sorumluluklardan Hani daha çok böyle keyif aldığınız konulara yönlendirebilir bu yeni ayda zaten 11. evinizde doğacak işte hedefleriniz var hayalleriniz dilekleriniz umutlarınız var her alanda olabilir bunlar Belki yeni bir projeniz gündeme gelebilir yeni bir hedef koyabilirsiniz hayatınızda Tabii ki yeni tanışmalar olabilir işte arkadaş ilişkileriniz olabilir veya arkadaşlarla birlikte birlikte yapacağınız bir girişim olabilir biraz da ekip çalışmaları ve grup çalışmalarında destekliyor aslında lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü etkileri olabilir yeni ay sırasında İkizler burcundaki Venüs'ün koç burcundaki Jüpiter'le çok güzel böyle bir seksi açısı var. Hani bu evet bir projeye başlama ya da bir ekip çalışmasını destekleyebilir bu yeni ay. Ve bunun için gerekli olacak olan işte maddi manevi bazı fırsatları da hayatınıza taşıyabilir veya... Tanışacağınız bazı kişiler, gireceğiniz bazı ortamlar veya işte bazı arkadaş grupları diyelim, organizasyonlar sizi kariyerinizde önemli ölçüde destekleyebilir. Hani buralarda size yeni fikirler verebilirler, yeni teklifler getirebilirler. İşle ilgili vereceğiniz bazı kararlar örneğin, hani sosyal çevrenizde de bazı değişimler getirebilir. Sevgili Başaklar. Evet ayın geneline baktığımızda değerlendirebileceğimiz nispeten daha şanslı gördüğüm e, günler var. Bunlar işte ayın 11'i, 12'si, 13'ü. Bunlar gerçekten hani iş konuları olabilir, hem özel hayat olabilir. Buralarda güzel destekleyici günler. Aynı zamanda ayın 19'u, 20'si, 21'i, 27'si, 28'i bunlar da sizin için olumlu olabilecek, gayet güzel başarı elde edebileceğiniz, güzel geri dönüşler yapabileceğiniz günler. Değerlendirebileceğiniz Haziran ayının şanslı günleri sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.